Merhabalar değerli dostlar ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Kim miyim? Aile evlilik çift danışmanı. Nasıl mı? Hem ulusal hem uluslararası çalışıyorum. Birçok aile evlilik çift danışmanlığı eğitimleri veriyorum. 30 yıldır aile evlilik ve çift sorunların çözümünde sizlere yardımcı oluyorum. Çocuk, ergen, yetişkin, aile, evlilik... Nişanlılar, sözlere sizlere yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda büyük bir ekibim var dünya çapında. Uzman klinik psikologlar, pedagoglar, yaşam koçları, aile, evlilik, çift danışmanlarıyla sizin hayatınıza hayat katıyoruz. Bizi çok mu merak ediyorsunuz? Bizi hem beğenin hem de şu perdeyi yukarı kaldırın ve web sitemize girerek daha çok bilgiye ulaşın. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler, selamlar olsun.